Etimes kutlu bayanlara cilt bakımı eğitimi vermekteyiz. Bu eğitim sayesinde aldıkları belgelerle pek çok işletmede ya da kendilerinin sahip olduğu işletmelerde uygulama yapıp bunu kazanca rahatlıkla çevirebilmekteler. Cilt bakımı, vücut bakımı, kalıcı makyaj, temel makyaj bilgileri, estetisyenlik bilgisi gerektiren bütün işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Bizler burada mesleki bilgiler edinirken aslında uygulamada daha nasıl bu bilgileri kullanabiliriz, daha çok bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Buraya gelip kurslara, derslere katıldıkça teknik olarak eksiklerimi çok fazla tamamladığımı fark ettim. Kursların içeriğini öğrendiğimde hayalim olan estetisyenlik mesleğini burada icra edebileceğimi, öğrenebileceğimi öğrendim. İki aydır kursa devam ediyorum. Gerçekten çok memnunum. Birçok açığım olduğunu öğrendim. Eğitim kalitesinin dışarıdaki eğitimlerle çok çok aynı olduğuna inanıyorum. İmkanlarımız çok geniş. Öğretmenlerimiz çok anlayışlılar. Bize olan eğitimlerinin gerçekten hat safhada olduğunu düşünüyorum ben. Buradan mezun olduktan sonra elimdeki Etim Eskut Belediyesi'nin bana sağladığı belgeyle beraber bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Kendimdeki gelişimi hem mesleki olarak hem de kişisel olarak çok kolay bir şekilde gözlemleyebildim. Hocalarımıza ve kurumumuza bu anlamda bize destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sadece eğitim amaçlı yaklaşmayıp, hayat boyu öğrenmede sosyal imkanlardan faydalanıp kendilerini geliştirebilecekleri, çevresine daha faydalı olabilecekleri insan potansiyele haline getirmesini amaçlamaktayız. Kendisini geliştirmek isteyen tüm Etimes Kutlu Hanımlarımızı, derslerimizi, hayat boyu eğitim merkezlerimizde beklemekteyiz.